Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Uzun bir süre sonra yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Yaklaşık bir aylık bir e, videoları yaz tatili arası, ara, arasıyla e, biraz uzak kalmıştım sizlerden. Ancak şimdi güncelen oyunumuzla, yeni otobüsümüzle e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu oyunumuz 1.38 güncel versiyonumuzda. Otobüsümüzde Oyuncuz bir sitemizde iki arkadaşlarımız Hakan Terzi ve ekibinin yapmış olduğu yani güncellemiş olduğu yeni Troyego S modeliyle seferlerimize devam edeceğiz. Artık kapılarımız açılabilir durumda. Şöyle ben göstereyim konta açtıktan sonra. Bakın kapılarımız tek tuşla açılıyor, tek tuşla kapanıyor. Gerçekten çok güzel bir model oldu. <gülüyor> e, otobüs gerçekten çok güzel olmuş. Hani Ben çok beğendim. E, bütün arkadaşlarımıza ellerinden e, emekler için çok teşekkür ediyoruz. Yani ya, çok yüksek bir Artık sileceklerimiz çalışıyor. E, yıllardır silecekleri çalışmayan otobüs modelleriyle oynuyorduk ama artık e, tamamen her şey çalışır durumda. Hatta şöyle göstereyim. Güncellenebilir. Ee, hani gittiğiniz yere göre kendiniz düzenleyebileceği bir e, ön panel de yapmış arkadaşlarımız hangi saatte nereden kalkacaksanız e, ona göre yazabiliyorsunuz gerçekten ben çok beğendim hani e, arkadaş bu otobüsün indirme linkini arkadaşların web sitesini videonun açıklamasında bulabilirsiniz Evet şimdi e, nerede kalmıştık en son Rize'de bırakmıştık otobüsümüzü, seferimize Van'dan çıkıp Rize'ye kadar gelmiştik. Rize'den de Sinop'a kadar olacak bir hat planlamıştık, verdiğimiz ara dolayısıyla Rize'de otobüsümüz kalmış. Şimdi Rize'den çıkacağız, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop ilimizde mümkün olduğunca otogarlara uğrayarak seferlerimizi devam Önümüzde 442 kilometrelik bir seferimiz olacak. Bu sefer aslında ben gece yapmayı planlıyordum. Hani saat 21 otobüs olarak hani planlamıştım ama e, video saatimde e, oyuncu sitesindeki arkadaşlarımızın e, Discord'larına davetler üzerine videoyu sabah çekmek zorunda kaldım. E, çok da güzel bir sohbet oldu. E, bizlere çok güzel sürprizleri var. Yakında da arkadaşlarımızı mutlaka takip edin. E, yani Herkesin e, çok beğeneceği, çok güzel işler yolda geliyor arkadaşlar. Bunları tekrar söylüyorum sizlere. E, şimdiden herkese bütün ekibi Tekrar tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, şimdi otobüsümüzün içine geçelim. Ee, otobüsümüzün artık iç kapı lambaları, iç, e, aydınlatmaları. Bakın kapıyı kapatınca lambalar sönecek. Otomatikman kapı kapağında lambalar söndü. Bir daha basınca lamba. Hatta bunu ben gece yapayım oyunu. Gece olarak görün. Daha iyi anlaşılacak. biraz daha geç yapalım gece 12 geç yapalım. Bugün arabanın iç aydınlatmaları tamamen çalışıyor. Kapıyı kapatıyorum, sönüyor. Aynı şekilde kapıyı açıyorum. iç aydınlatmalar yanıyor. Gerçekten çok güzel bir sistem yapmışlar. Biz kendi orjinal saatimiz Otobüsümüzün otobüsümüzü saat 10'da hareket ettireceğiz. 10 otobüsü olarak planlarımızı yaptık. Ee, şu an saat tekrar. Ona çektim ben. Şöyle tek tuşla otobüsümüzün kapısını da kapatalım. Mükemmel yani gerçekten mükemmel. burada belki dikkatiniz çekmiştir. Simülatör sistemimizde ufak tefek değişiklerle yaptım. Ee, en böyle Gerçek, yani gözle görülür değişiklik direksiyonumuz oldu. Yeni Travego direksiyonu, yeni Travego, yeni Turismo ve e, tırlardan da MP4, MP5 direksiyonuna geçmiş olduk. MP5'inki biraz daha farklı gerçi ama MP4 direksiyonuna geçmiş olduk. E, gerçekten çok kaliteli bir direksiyon. Orijinal. Bunların e, tuş kısımlarında ve özellikle korna kısmına yakın zamanda aktif hale getireceğim. E, çok fazla şu an güncelleme yapma an şansım olmadı ama şu an sadece direksiyon değiştirdim ee, ve sistemimiz hazır çalışır durumda. Tekrar kendimizi şey haline getirelim. Evet, şimdi motoru biraz çalıştırmıştık. Şöyle lambalarımızı da açalım. Çünkü yağmur başladı. Sıjıcıklarımızı bakın, sıjıcıklarımız çalışıyor görüyorsunuz. Tertemiz, mükemmel. Yani özlenen bir görüntü bu. Evet arkadaşlar, seferi başlıyoruz artık. Şu an kapılarımızı kapadık. Sinop Otogar'dan, pardon üzülüyorum, diliyorum, Lize Otogar'dan çıkış yapıyoruz. Altımıza çift dingeli Travago S var. Ali, Ali Osman Ulusoy firmasının kaplamasıyla birlikte bir Karadeniz sahil tuların, turunun devamını yapacağız, tamamlayacağız. Sinyal sesimiz hani biraz normale göre yüksek ama onlar da zamanla e, düzelecektir. Yeni güncellemelerle sürekli otobüsleri geliştiriyor arkadaşlar. Buradan tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten harika işler Çık çıkartmışlar. Şimdi normalde gideceğimiz taraf tam tersi istikamet. Burada U dönüş olmadığı için mecbur şehir içinden ufak bir dönüş yapacağız. Yağmur çok ufak kendini gösterdi ve kesildi. Karadeniz'in muhteşem yeşilini hemen evlerin arkasından görebilirsiniz. Tabii ki tekrar söylüyorum, harita YKS Türkiye haritası ama... ...şehirler tabii ki birebir değil. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Yeni izleyen arkadaşlarımız da oluyor mutlaka. Ee, şehirler o yüzden hani şu an Rize'deyiz ama Rize'nin tabii hani böyle değildir tabii ki Rize. Çok daha e, güzel. Ama inşallah e, e, belki Muhammed Ali arkadaşlarım buraya kadar hani tüm Türkiye yapmayı planlıyor ama inşallah kısa zamanda yapar. Ve bize yaptığı muhteşem haritayla tüm Türkiye'yi gezme şansı verir. Bunu or e, Buradan e, kendisine hem destek veriyorum hem de Kendisini teşvik, et teşvik etmek istiyorum, huzurlarınızda. Yani şimdi solda geri sahil yoluna solda çıkacağız. Utopsin yaylanmışsın bakın arkadaşlar, ne kadar güzel yaylanıyor. Şöyle biraz yolu odaklayacağım. Daha güzel bir görüntüyle görün diye yol harita oyunu. Hani şu an sanki iç ışıkları kapatmışız gibi düşünün. Camımızı da açalım. Yani camımız da açılıyor görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Bir de kornamızı da size İnşallah bu trafikte geçiş şansını bulabiliriz. Şehir merkezi biraz yoğun durumda. Hadi şu puntodan sonra hareket edeceğiz. Tamında duracak biliyorum. Ne yapacağım? Niyeti neyin niyet herhalde yol vermek. Şehir arası şu an itibariyle çıkmış bulunuyoruz. Otobüsümüz ee, tekrar çalışıyorum. Travago S modeli. Çift dingilli. Ali Osman Ali Osman Lusoy kaplaması ile birlikte. Şuan tekrar e, oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu e, yine eskisi gibi haftada 2 video atmaya çalışacağım. Ee, bir ara dedim gibi ben hani bir ay falan sizlerden ayrı kaldım. Hem işler dolayısıyla hem tatil münasebetiyle. Ama şu an yerden artık. Sürecimiz devam ediyor. Oyun saatimiz burada aktif şu an. 10 da olacak şanslı şu an. Saat şu an 10.30. -10 -10 Burada ben normal saat kullandım ama e, bazı arkadaşlar bu mevzuya takıldılar. Ben de burayı oyun saatine çevirdim. E, şu an oyunda saat 10.30 ve hani 10.35 burada o yüzden hani görebilirsiniz. E, normal bildiğiniz hızımızı da sabitleyelim şey bundan sonra arkadaşlarımız e, Gerçekten çok güzel otobüsler çıkacak e, Oyuncu üst listesini ve Hakan Terzi arkadaşlarımızı ve ekibini mutlaka takip edin e, Yani bildiğim kadarıyla modların çoğu ücretsiz olacak Hadi ücretli bir mod yapacaklar yaptıklarını hatırlamıyorum onu komşumuzu hatırlamıyorum ama modların çoğu ücretsiz olacak hani, Kalite akacak ya hani gerçekten de şu an burada sağ tarafımızda Trabzon Havalimanı var. Trabzon'a giriş yapıyoruz. Birazdan şehir içine doğru bir giriş yapacağız. Trabzon otogara uğramak için sağ tarafta havalimanını gördük. Sinyali kapatayım. Teşekkür ederim. Sağa dön ve sonra sağa dön. Evet, Trabzon'un geldik. Buralara ne birebir değil, yani tamamen hayal ürünü. Ee, gerçekten ve sonuçta bunu yaşıyoruz yani ben şu an Trabzon'dayım diyebiliyorum evet, benim biliyorsunuz standart Peronum 4, yine 4 numaralı Peron'a gidip ufak bir e, birkaç dakikalık bir mola vereceğiz kapalarımızı açalım Trabzon'da hiç. Şu an oyun saati olarak 11:03 yani bir saatlik bir hatta yarım saat sürdü. Ee, Rize'dan Trabzon'a geçmemiz. Bir dakika sonra hareket edeceğiz. Yani yolcularımız da otobüsümüzde mevcut. Koltuklarımız son derece kaliteli, çok güzel. Evet, kapıları kapatalım, iç ışıklarımız da sönsün. Maşallah maşallah. Evet, Trabzon'dan yolcularımızı aldık, devam ediyoruz. sesini önceden kapatıyorum çünkü biraz e, hayda, taktık otobüsü solda kalın ve sonra sola dönün. zinyal sesi biraz yüksek ee, bir de normal otobüse göre sıktığı fazla bunun üzerine çalışıyorlar ama dediğim gibi biraz ayarlanması sıkıntılı SCS oyunun üreticisi <gülüyor> bu F mod si ses sistemine geçtikten sonra birçok ses sisteminde değişikliğe tabii gidilmek zorunda kaldı eski ses teknikleri desteklenmiyor artık bunlar tabi buna büyük etken Kontrolsüz kavuşak olunca trafik biraz sıkışıyor. Şöyle biraz gürültü artacak ama size dışarıdan bir daha göstermek istiyorum otobüsü. tam yerinde girdi. ya. Plakamız, Türk bayrağımız, olmazsa olmazımız. Arkadaşlar Yolcularımız her şeyimiz 4-4 Gerçekten de Hadi arkadaşlar trafik biraz hızlansın Kameraya geçelim dış kameradan sanki tarafı biraz daha hızlı attı gibi Seyre doyum olmuyor gerçekten de kapıyı bir daha çiftçiler için açılması, kapanması gerçekten. Bunlar özlediğimiz şeylerdi yani ihtiyacımız olan şeyler. Yani bu sistemi aktif hale getiren arkadaşlar gerçekten yaratıcılık yani. Aslında oyunda bu cam açma sistemi. Kamyonlarda. Ama bizim arkadaşlarımız Sansunlar bunu kapıları cam açma sistemine ayarladılar. Gerçekten. Fikirlere hayranlık duyuyorum. Dikkat içeri dönelim biz. Etrafı biraz mecburen azaltacağım. duruyor. Yoksa bir hareket etmeyecekler. Bunu yapmak istemiyorum ama. Beni mecbur bıraktılar. Oyun saatiyle 15 dakika kaybettik yani. 5 geç otogardan hareket ettik. Saat şu an 22 geçiyor. Diğer gideceğimiz illere geç kaldık. Biz geçiremedik. Şu an Trabzon'un içerisindeyiz. Motorlarımızı biraz çekelim. yan döneceğim. Tamam yaptık. Şöyle tribünün darbe almış. Evet karşı tarafta 403 Turizmo sağ tarafta yetişemedik. Temsamaraton Maraton gidiyor. Asya turun. Bakın sol taraftan şimdi önümüzden geçecek. 516 lüks yeriyle. Hemen arkasından Travego. Ses turizm. bir bol otobüsü ve yeni Travego. Bakın geçiyor önümüzden. Trafik otobüslerinde. Yeni Travego. Bu arada kullandığım trafik modu daha önce söylemiştim. JZCAT'in Ee, son zamanlarda web sitelerini takip ediyorum onu hani linklerini göremiyorum hani kaldırdığı mı başka site mi yayınlıyor. Tam anlayamadım. En son 137 138 modlarını çıkarmıştı. Sonra ne yaptı bilmiyorum. Çalışmalara devam ediyor mu etmiyor mu? girip bakıyorum ben. Diğer işte ETS sitelerinde yeni modlarını görüyorum ama onun mu değil mi bilmiyorum. Sağ tarafımız komple deniz. Birazdan tarafa dönüşüyor. Sağa doğru yanışıyım ben. Sahil hattığına bakın. Deniz kenarında otobüs sürmek gerçekten güzel. Sağımızda. Dalgalar bakındayken trafiği birbirine katacaktık. Hafif yağmur çiseleme yavaşladı yine. Sileceklerimizi çalıştıralım. çıkan su damlaları. burada arada Giresun'a geldik. Giresun'a giriş yapıyoruz. Bu arada e, ekran grafik modu olarak Natural 1.38 versiyonunu kullanıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onun da indirme linkini paylaşacağım. Otobara bir girelim. Senin geçmen lazım. Ben sen orada ben nasıl geçeceğim ki? çam de var ya. Yolun ortasında kaldık. Evet değil. Yeni rota buluruz. Hadi yine 4 numaralı peronumuza varalım. Kapımızı açalım. Saat 12-13 oyun saati itibariyle şu an Trabzon ilindeyiz. Önümüzde pardon özürüm Giresun ilindeyiz. Ona Ordu, Samsung ve dolu Sinop şehirlerimiz kaldı sırayla. 3 duramız daha var. Evet. Bir dakika sonra 12 çeyrekte oyun saatiyle oyun otobüsümüzü tekrar hareket ettireceğim. Aburun daha ya, hava baya şey da hava bayağı kapalı. Sola dön. Sürge benden yol Burada görüyorsunuz hani yolla arabalardan sıçrayan sular, yağmur damlacıkları görüş alanını baya düşürüyor. Aslında biraz dökak trafiği çok oldu. Aslında sağ şerifte durmak daha mantıklı duruyor. Sola dönenler çünkü trafiği tıkıyor. Brakeşin yaptık. Evet şu an Giresun'dan çıkıyoruz. Yağmur tekerden çıkan yağmur damlular gerçekten görüş mesafesini oldukça düşürüyor. Trafik yoğunluğu. Gerçekten üst seviyede. Özümden çekileceğine teşekkür ederim. Tomrukçu dayı. Diğer bir ilimiz olan Ordu'ya giriş yapıyoruz. Gözüm boz arıyor. Ya şu karşıda gören dağlar orası olsa gerek. Lüks Karadeniz selamımız verelim. toparaya gidiyoruz. Solda dön. Ve sonra sola dön. Sola dön. Yeni rota vurdu. Evet. Orada inecek yolcularımıza geçmiş olsun. Lütfen otobüsten ayrılmayın. İki dakika sonra seferimize kaldığımız zaman devam ediyoruz. Saat 13.15 itibariyle Yine oradan kalkacağız. Önümüzde Giresun var. Giresuna doğru yol alacağız. Evet, yavaştan herkes geçelim. Kapımız kapatalım. çıkabilir karşısında Solda kaldı ve sonra sola dön. O Bakın yanımızda Galatasaray sikenli yeni Travigo dönüş yapıyor. Gerçekten çok güzel otobüs olmuş. Karşı tarafta Artvinces. Yani trafikte bizim otobüsleri görünce gerçekten Benim çok hoşuma gidiyor. Yani tamamen bizim ülkemizde kullanılan otobüsler. Biraz makas attık ama kusura bakmayın. Trafik bugün oldukça yoğun. Çekilme ganca ya. Madem çekmiyor araban, niye solu kapatıyorsun? Kampayı böyle mi tırman duracak bize? Yol vermiyorum Egancı. Acağın olsun Megancı Daha güzel şeyler söylemek istiyorum ama Söylemiyorum Bir kamyon mesajda tırmanıyor Megancı anki altında az 900. Reis bunu makas diyecek şey. Şaka mısın sen ya? O adam beni jar diye geçti ya. yürü ne yapıyorsunuz siz ya Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani gerçekten de böyle bir şey olabilir mi ya? Hı? Böyle bir şey olabilir mi? İstanbullu. Yani yol ortasında cart diye durulur mu? Yani pes diyorum. Gerçekten de bu o. Hadi çekil artık. Şimdi vallahi inicem aşağı. <gülüyor> Адашя Hem suçlusun hem güçlü. Arkadaşlar tek merhaba Oyunda Video çekme esnasında video kendiliğinden kapanmış ee, O yüzden son 200 benim. Ben siz için tekrar çekiyorum Nomada oyun Yağmur aşamasındaydı biliyorsunuz ee, Hatta çok fırtınalı bir Seyahat olmuştu benim için Ama ee, Sondan fark ettim ki Video kapanmış kendilerinden. O yüzden kaldığım yerden tekrar devam ediyorum. Ee, şu an önümde Samsun ve, ve Sinop otogarlar var. Ee, Samsun'a yaklaşmış Sağ zaten. Samsun girişindeyiz. Ee, birazdan Samsun otogara uğrayıp yolcularımızı alacağız. Evet. Bir, videonun bir bi Biraz önceki yaptığımız hani Trafik kazasında zincirleme trafik kazasında diyelim e, Önümdeki Octavia'nın Sağ taraftaki arabaya yol vermek istemesiyle Gerçekleşmişti biliyorsunuz Hızımız aslında Çok az değildi bu arada Yağmurdan görmemiştim bakın burayı Sağ tarafta Hemen göstereceğim size Vandırma gemisi Bakalım oraya musun bir yöntemde yol var gibi. Varsa hemen bir uğrayalım. Otobüse tabii ki oraya normalde giriş mümkün değil ama bir Şansımızı zorlayalım. Evet. Tabi ki birebir model değil ama En azından Model düşünülmüş Yani Samsung'da böyle bir e, Tarih eserin Olduğu aktar, aktar aktarabilmek Kesin de güzel bir fikir olmuş Umarım için teşekkür ederiz. Bir önceki seferde bunu görmemiştim ama e, bu tabii videonun kapandığı seferde şimdi dikkatimi çekti. Hava bir önceki gerçekten çok fırtınalıydı. Şimdi I don't peron solumuzda motor, motoru estaf ettirdik. Kapımızı açalım. Mixte yolcularımız varsa Samsun'da soğunarak devam ediyoruz. Kapımızı kapattık. Şu an Samsun'dan çıktık arkadaşlar. otogardan çıktık. Yolcularımızı aldık. Kilise'ye doğru devam ediyoruz. Buradan sağa döneceğiz. Setra 516 otobüsümüz Anadolu Seyahat Kaplamalı Soda Hadi bir sonraki lambada geçeriz diyeceğim ama evet. Kontrolsüz kaşık e, değil aslında ama e, lambalarda sağa sola dönüşlerde ee, anca geçebildiğimiz için Şimdi geçebiliyoruz Önce hani mesela karşıya geçenler için hani, direkt geçenler geçiyor kalan yağ zamanda dönecekler dönüyor o yüzden şehir içine geldiğimiz zaman çıkışımız biraz zorlaşıyor ya da aynı şey yoldan sola dönecekler açısından aynı şey söz konusu oluyor Bu oyunda ben e, trafik modu olarak otobüs modu olarak daha doğrusu JZCAT'ininkini kullanıyor, e, kullanıyorum. Hani bu söylediğim kelimeyi e, videonun önceki kısmında yine söylemiş olabilirim. E, hatırlamıyorum. Çünkü e, videomun son yaklaşık 200 kilometrelik bölümü e, kapanmış. O yüzden e, çekimler e, tekrar çekiyorum bu alanı. E, kullandığımız otobüslerde tamamen hani türkiye'de kullanılan otobüsler var ee, yani web sitelerini güncel modlarına takip ediyorum ama e, şu an hani e, web sitesinde bayağıdır yayınlamıyor kendisi başka web sitelerinde var ama yine de e, çok güvenemiyorum çünkü mesela yeni trabege koyduğu setra 516 17'yi koydu e, ama o modlar e, o web sitesinde çıkan modların içerisinde yok e, o otobüsler yani çünkü mesela yeni Travego modu var bunda yeni turizmo var yeni turizmo ile hiç karşılaşmadı gerçi ama e, Travego ile bol bol karşılaştık e, mesela yeni Travego modunda e, henüz otobüs firmaları yok ama e, şeylerle ilgili e, bayağı e, Firmalar var. Mesela örnek veriyorum. Galatasaray var. Fenerbahçe var. Beşiktaş var. Trabzonspor var. Demiogorap Sivasspor var. Baya bir otobüs firmamız var. İçeriğinde. hızımızı yavaşlatalım. Şu an Giresun'a doğru gidiyoruz. Otobüs yolu teke geçmeden geçersem tırı güzel olacak yol çünkü bayağı bir tek şerit Mesela burada bir öncekinde yeni Travego vardı önümde giderken ve çok fırtınalı bir yoldu yani hani göz gözü görmedi. O derece hani bakın yeni turizma geçiyor. Best one tour demi görememiştik. Şimdi önümüze geldi kendisi. Travego. Arka arkaya bahsettiğim otobüsler geçiyor şu an için. Demirgrub Sivas Spor dış kaplaması vardı. Yeni Travego Turizma yine jet turizmi. Fenerbahçe kaplaması yine Travego. Şu an hava en açık seviyede herhalde çünkü gerçekten yeşiller çok güzel görünüyor. Ee, Sinopa yaklaşırken daha çok hani yeşilleri e, yeni oralarını yeni elden geçirildiği için sinopta gerçekten daha güzel görünecek. <Gülüyor> Şu an Giresun'a doğru gidiyoruz biz. Ya diğer 403. Trafik transporunun turu geçti şimdi de. Sinop'a doğru gidiyoruz. Evet, karşılarda bir hava trafik kontrolü var, görüyorsunuz. Radar kontrol muhtemelen. 3 tane ekip arası bir olay var muhtemelen. şu an Sinop'un e, girişinde yeni yapıldı bu son güncellemelerde geldi Bu bir e, feribot ikilesi var buradan İstanbul'a direkt hani geçiş var e, İstanbul'a Karadeniz üzerinden bu dolanmadan geçebiliyorsunuz Evet şu an Sinop'a doğru giriş yapıyoruz atmayı bakın yeşiller burada biraz daha canlı ve bazı alanlarda Tabii ki Araba yüzünden bekliyoruz. Tabi ki kırmızıya kaldık. Tırı yürüyemeyecek herhalde. Evet şu an Sinop ilimizdeyiz. A da önce de sonra sol tarafta otogarımız olacak. Videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Otogarda normal dizilmeli peron var. Gerçekten çok güzel sinop otogarında keşke bütün hepsini bu şekilde yapsalardı. <gülüyor> Bence güzel Soda olabilirmiş. Dönün. Ve dönün. Dönün. Yani buradan geleceğiz içeri. açalım buraya herhalde girmesinler diye yapmışlar 5 nolu perona evet. 4 nolu perona geldik kapılarımızı açalım bu tarafımızı kapatalım evet arkadaşlar Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bundan sonra videolarımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu an Sinop'tayız. Sinop'ta bu topüsümüzü şu an bırakacağız. Bundan sonra ne tarafa doğru gideceğimizi birlikte karar vereceğiz. Bundan sonra ortalama iki günde bir sizlere şimdi video atmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için vakit ayırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. Beğenirsiniz. Dediğim gibi videonun son 10-15 dakikalık bölümünde e, bir kesinti olmuş daha doğrusu benim yani bilgim yoktu o yüzden e, Normalde ben bu yolları büyük fırtınalı şekilde gelmiştim ama e, maalesef e, tekrar videonun kaldığı yeri aldığımda e, orada hava açmış olduğu için e, kalan bölümümüzde yağmur olmadan tamamladık. videonun ilk başı fırtınalı oldu, sonu hava güzel oldu e, açtı hava değişik oldu. Bundan sonra gece videolar atmaya çalışacağım. E, Dediğim gibi normalde bu videoyu da gece videosu olarak planlıyordum ama e, Discord'daki buluşmamızdan dolayı videoyu gündüz vaktine e, çevirmek zoruna kaldık. Şu an oyun saati olarak 19.14. E, aslında oyun saati olarak 8.30 saatlik bir sefer oldu. E, beni izleyip vakit ayırırsın. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda ee, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.